Nisan'ın melodisi. O sabah kalktığımda içinde değişik bir his vardı. Daha önce özel günlerde yaşadığım gibi bir his. İçinde kelebekler atışıyordu sanki. Yataktan kalktım ve doğruca mutfağa gittim. Mutfağa gittiğimde kahvaltı hazırdı. Bir süre sonra kahvaltıya oturduk. Hızlıca bir şeyler atıştırdık. Kahvalttığına sonra çok sevdiğim evimiz herinden biri olan sarı ve ortasında pullu bir cizgi en alt kısmında ise ponpon siyah bir kısmı olan elbisemi giydim. Daha sonra o gün 25 Nisan için çalacağım partiye hazırlandım. Okula vardığımızda piyano veya keman çalacak olan ya da şarkı söyleye şarkı söyleyecek olan arkadaşlarımın yanına gittim. Hepsi de çok heyecanlı gözüküyordu. Beraber bahçede dolaştık bir içeri girdik. Okul binasının tam ortasında bir resim sergisi vardı. Hepsi ayrı ayrı güzeldi, ancak hepsinin bir ortak noktası vardı, günün anlamı önemini bilirsen 23 Nisan. Bizimkinde değişik harflerle yazılmış 23 Nisan yazısı ee, ve 23 Nisan ile ilgili resimler vardı. Sergi'yi yazdıktan sonra deneme için Sergi'nin yanındaki bizim için ayrılmış yılına gittik. O ne küçük ne de büyük olan bir ok vardı. Sonrasında da onun bir tane sandalye ve bir tane de küçük bir masa, üzerinde de bilgisayar. Bilgisayarda ilimin söyleyeceği şarkının kalorokası açılırdı, Mavi Gezegen. Probamızı yaptık, her şey tamamdı, hazırdık. Bir süre sonra kaymakam, belediye başkanı ve bazı okulların müdürleri geldi. Çok heyecanlanmıştım. Bu biraz korkuyla karışıktı. Benim dışımda arayan kullanıyordu. Eğer yanlış yaparsam ne olur? Gerçekten de hazır mıyım? Ve benzeri şeyler. Önümdekiler sırayla gitti ve geldi. Domino taşları gibi yıkıldı sıra. Ta ki benim sıram gelene kadar. Çaldım. Hem de hatasız. O kadar rahatlamıştım ki anlatamam. Oradakilerden beni koşup sarılasım geldi. Herkes bitirince beşerli atıştırdık. Bir sürü fotoğraf çekildik. Ancak fotoğraf çekilmeyi severim. Yani bu benim için sorun. Yapmadı. Gün boyunca gösterileri izledik ve arka bahçede oyun oynadık. Bir ara şarkı söylüyorduk Atatürk çocukları. Zaman böyle akıp geçti.